Evet arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle birlikte bıçak atma oynayacağız. Şöyle. Ee, şimdi arkadaşlar bıçak altta oluyor. Biz de bu bıçağı e, farklı şekillerdeki tahtalara saplamaya çalışıyoruz. Oyundaki amacımız bu. Yani en az bir 10 15 tane falan böyle. Bakın ben şu anda sapladım hepsini. Evet. Evet. Çok bıçak olunca da aralara tutturmak gerekiyor arkadaşlar. Tamam. Sapladık şu anda bayağı. Evet bu zor. Şimdi bu bitti. Sıradaki. Evet taramalı bir şekilde atıyorum. Evet. Kaybedince de böyle arkadaşlar e, Yeniden doğmamız için Ekranda şey gösteriyor Onu, Onu da sapladık Şimdi donut'tayız Ben daha saplayacaktım e, Bazen de böyle Oyunda şaşırtıyor arkadaşlar Yani şaşırttığı için Ben de yanlış yapıyorum Tamam. Bu da bitti. Tamam. Tamam. Bir dakika ama çok hızlı. Hadi be. Şu oraya sokacaktım. 30 tane yukarıda elmamız var. Bu elmalarla yeniden doğabiliyoruz arkadaşlar. Tamam. Hadi sonuncu. Onu da şu elme hesaplayacağım ve evet. Güzel. Hayır. Bir bıçağın üstüne tekrardan fırlatma hakkımız yok oyunda. Onu da söyleyeyim. Ee, yeni bir bıçak da alabiliriz arkadaşlar ama ben şu anda baya biriktireceğim paramı. Heh tamam. Nasıl değdi? Tamam. O zaman dükkandan yeni bir bıçak satın alalım. Şurda bunu beşe açıyoruz. Yirmi. Yirmi beş. Elli istiyor. Ben şimdilik şu. Bu olur bana. Heh yapmış. Bununla artık devam edeceğiz. Tamamdır. Tamam. Evet. Süper sayılır. Her seferinde aynı şey oluyor ya. Baştan başladık yine. Ne? Nasıl değdi? Ben de ama onu sağ tarafa doğru saplayacaktım ama Değdi saydı O Nedense değmedi ki yani. Evet. Heh, tam elmanın üstüne. Şurada tam elmanın üstüne. Böyle. Evet. Ve son. Nasıl? Ya araya araya araya sapladım. Nasıl yine mi söylüyorum Ne? What? Arkadaşlar şu anda bir hata falan mı var herhalde bilmiyorum araya saplama çesinden yine. Ya ne alakası var? Ne alakası var? E çok hızlı saplıyordum. Şimdi çok hızlı saplayınca değdim oluyor yani. Bu da iyile. Ya geç geri yok. Ben şuraya yaptım ya. Tamam, tamam iyileşiriz. Önemli değil. Hah yine yandık. Tamam. Tamam. Tamam, kapat kendini. Ne nerede değdi? Nerede değdi? Yalan atmayın ya. Nerede değdiğini bile görmüyorum bıçağın. E ben geçen sefer çok hızlı sapladığım zaman nasıl? O zaman değmedi sayıyordunuz İşte mantık hatası yani.